Burada elimizde Peter Cullingrich tarafından yazılım yarışmamıza katılma amacıyla oluşturulmuş bir simülasyon var. Ve birçok parçacığın kütle çekimsi açıdan nasıl birbirleriyle etkileşime girebileceklerini gösteriyor. Bu simülasyonun tüm amacı ise galaksilerin ve güneş sistemlerinin nasıl şekillendiklerini ve yapılarının neden böyle olduğunu, kütle çekiminin tek başına bu yapılarda nasıl birleyici olduğu konularını anlaşılabilir kılmak. Simülasyonun büyüleyici ve son derece havalı olması dışında gerçekten ilginç olan tarafı parçacıkların çarpıştıklarını gösterebiliyor olması. Belirli bir kütleye ulaştıktan sonra bunlar gibi belki de artık füzyon gerçekleştirebilen yıldızlar haline gelebiliyorlar. Ayrıca simülasyonu çeşitli seviyelerde yakınlaştırarak farklı kütlelerdeki çeşitli parçacıkların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini görebilir, ayrıca yönünü değiştirebilirsiniz. Mesela şu anda tam tepeden bakıyorum. Bu 3 boyutlu bir simülasyon. Dolayısıyla oldukça zengin bir bakış açısı sağlıyor. Benim için heyecan verici tarafı ise ön koşullara oldukça bağlı olması. Peter'ın simülasyonunun eski versiyonlarında sistemin açısal momentumu yoktu. Dolayısıyla gezegen uyduları veya disk oluşumları pek görülmüyordu. Aslında burada da bir disk oluşumu yok. Burada da düz bir yapı yok. Ancak ilginç olan Burada ikili bir sistem mevcut. Bazen yeniden başlattığınızda ön koşullara bağlı olarak ikili bir sistemle karşılaşmayabilirsiniz. Bazen samanyolu benzeri bir oluşum ortaya çıkarken bazen de samanyolundan çok farklı bir oluşum ortaya çıkabilir. Bu yüzden ön koşullara bağlı olarak galaksilerin oluşumları hakkında bize ipuçları veriyor. Bazıları bizim güneş sistemimizin belirgin bir ön açısal momentumu olduğunu ileri sürüyor. Çünkü bu teoriye göre onu harekete geçiren Yakınlardaki bir süpernova'nın yarattığı şok dalgasıydı. Toz kütleleri yeterli kütleye ulaşarak yoğunlaşmaya başladı ve güneşi, gezegenleri yani güneş sistemimizin oluşmasını sağladı. Dolayısıyla bu en azından bana göre çok da hayali bir senaryo değil ve incelemesi çok keyifli. Konuyu anlamanızı sağlıyor. Şimdiden iki tane yıldızın birbirlerinin ve merkez kütlenin yörüngesinde döndüklerini görebiliyorsunuz. Bu yıldızın yörüngesine oturmuş ve etrafında dönen bir de gezegeni var. Bu açıdan biraz daha yakınlaşırsak daha iyi görebilirsiniz. İşte burada da bir uydu var ve diğerleri de birbirlerinin etrafında toplanıyorlar. Bu gerçekten etkileyici bir simülasyon. Buna günlerce bakabilir ve kurcalayabilirim. Dolayısıyla size de kurcalamanızı, tekrar tekrar başlatmanızı, çeşitli ön koşullara göre nasıl galaksiler ve güneş sistemlerinin oluşabileceğini disk şeklinde mi oluşacaklarını, ikili sistemlerin oluşup oluşmayacağını veya gezegen ve uyduların ortaya çıkıp çıkmayacağını kendi başınıza bakıp görmenizi tavsiye ediyorum. Tabii eğer konudan anlıyorsanız, simülasyonun kodlarıyla oynayıp, cisimlerin başlangıç iğmeleri ve parçacık sayıları, başlangıçtaki kütle dağılımı ve açısal momentum gibi ön koşulları fiilen değiştirebilir ve bunların yarattığınız evrenin yapısını nasıl etkilediğini gözlemleyebilirsiniz. Videonun üzerine Doğrudan simülasyona giden bir link koyacağım. Ve bu linki ayrıca videonun açıklama kısmına yazacağım. Size iyi eğlenceler. Bununla hakikaten saatler geçirebilirim. Çok çok etkileyici. Yakınlaşıp uzaklaşabileceğiniz bir modül ve bu harika katkısından dolayı Peter Collingrich'e çok teşekkür ediyorum.